dur. Sakın geçme kanka. Evet arkadaşlar, e, burada bir duru yapacağım. Burayı atlamayın lütfen arkadaşlar. Video sonuna kadar izlemezseniz alt yapıyı düzgün çalıştıramazsınız arkadaşlar. Çünkü çok önemli detaylardan bahsediyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün arkadaşlar Chondexport sonunda yayında bu arada da hastayım bakmayın Şimdi ee, Chondexport arkadaşlar 2.5 aydır yaklaşık bekliyordunuz Ve arkadaşlar sonunda bu bitti Şimdi arkadaşlar video sonuna kadar izlemeyi unutmayın Yoksa arkadaşlar bu altyapıyı Düzgün bir şekilde çalıştıramazsınız Evet arkadaşlar çok önemli detaylardan bahsediyorum Dediğim gibi çalışamazsınız yoksa Şimdi gençler açıklama kısmından ardından linkten sunucumuza geliyorsunuz. Sonra gençler burada M6'ını bakın, M6 dayımızın altta emoji var, bunu tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar size şu odalar açılacak, şu yetki sohbet açılmayacak da, şu odalar açılacak. Sonra buradan abone rol bilgi odası var gençler, bu odaya geliyorsunuz. Sonra gençler buraları iyice okuyorsunuz yani bu video arkadaşlar bildirim yorum like sorduğumda arkadaşlar Sonra şu arkadaşımızın gibi bakın son videoya like yorum atmış bildirim atmış Eee bu, bununki gibi esas atıyorsunuz biz arkadaşlar rolümüzü veriyoruz Bizde rolümüzü veriyoruz Ardından gençler buradan altyapılar kanalı açacaktır abone rolü alınca Bu kanala geliyosunuz şurdan altyapılar sonucuna geliyorsunuz. Sonra bundan arkadaşlar emojiye tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar görsel paylaşım yeni SS salıp atıyorsunuz. Yeni yorum at sığıyorsunuz Arkadaşlar. Bakın yeni yorum atmıyorsunuz, eski esesini de tekrar atmıyorsunuz arkadaşlar, yeni SS çekip atıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu siz atıyorum busunuz ya, bu yorum atmıyorsunuz, yeni SS çekiyorsunuz, atıyorsunuz gençler. Sahip bir Ondan sonra e, size burada alt yapıları çizecekler. Bulman gençler, alt yapı like kısmından buradan, alt yapı like kısmından çoklik spot kısmına gelip arkadaşlar alt yapıyı alabileceksiniz. Şimdi alt yapıyı aldınız, indirdiniz, açtınız. Ne yapacağız? Şimdi gençler öncelikle bir Google Chrome'muza gelelim arkadaşlar benim Chrome'uma gelelim bana gelelim. Ondan sonra gençler buraya discord.com slash yazalım. Eee bundan sonra arkadaşlar botumuzu seçeceğiz buradan botumuzu seçeceğiz. Abdondan bot kısmına geleceğiz. Abdondan ee, token kısmı açılacaktır. kopyalayacağız diyeceğiz gençler. ardından arkadaşlar ayarlar.j'sine geleceğiz ve buradan token'imiz kısmına yapıştıracağız gençler. Ağzından arkadaşlar terminal kısmına geleceğiz bakın terminal kısmı var üstünde sonra live terminal kısmına geleceğiz ona gençler buraya npm i yazacağız tabi ben yüklediğim için yazmıyorum npm i yazdığınızda size aynı şöyle bir ekran gelecek bakın böyle bir ekran yani tamamlan, tamamlanınca şöyle bir ekran gelecek. Sonra buraya ne yazacaksınız biliyor musunuz ne yazacaksınız biliyor musunuz? Arkadaşlar video videoyu kısaca bölüyorum. Önemli biçimden sizleri biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle John yapmamızda bize de çok yardımcı, yardımları oldu. Arkadaşlar öncelikle e, Discord bot, VDS'de de barındırıyorlar. Gördüğünüz gibi zaten burada da Ryzen 9, Ryzen 7, VDS'leri vesaire var. E, Discord bot'u barındırma da ayrı şekilde arkadaşlar. E, dediğim gibi bakın 18 TL'den aylık başlıyor. Mesela 47 TL'lik aylık e, en çok satanmış. Ee, dediğim gibi yani benim güvencem vardır arkadaşlar burada zaten Partner'in botu da VDS'si aynı şekilde buradan oluyor arkadaşlar. Yani e, hiçbir şekilde sıkıntı olmaz Partner kesinlikle bu VDS'yi kullanıyorsa yani. Yakında arkadaşlar VDS videomuz gelecek bununla alakalı. Önem bir işim e, tekrardan teşekkür ediyorum. Hadi videoya devam. Mode nokta. Node'ye nokta yazacaksınız gençler. Sonra bakın buradan file kısmı var. file kısmı var hemen yukarıda. Buradan gençler otoseyip var, otoseyip açacaksınız. Şimdi tabi sizde bu hatayı vermeyecektir, sizin botunuz sunucularda olmayacaktır gençler. Bizim botumuz sunucularda olduğu için bazı sunucularda yetkisi yok, o yüzden böyle bir hata veriyor. Şimdi gençler hemen test sunucumuza gelin. Ben burada birkaç deneme yapmıştım gördüğünüz gibi, sunucumuz efsane arkadaşlar. Böyle bir sunucu açalım yorumlarda yazın gençler, ona göre belki açarız. Sonra gençler buraya prefiximiz nokta bu arada nokta yardım yazıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi efsane botumuz geliyor. Bu botun içinde arkadaşlar hemen şuradan kontrol edelim. Hemen şuradan arkadaşlar kontrol edelim. Kaç komutumuz varmış? 147 komutumuz varmış arkadaşlar. Botumuzun içinde 200 komut vardı fakat 200 komut arkadaşlar ve 2 de değil hatta eee 300 komut olacak belki de yanlış hatırlamışım öyle planladık. Neyse. Şimdi buradan arkadaşlar öncelikle size göstereceğim sulu çukur Sunucu kur arkadaşlar. Sunucu kur yazıyorsunuz. Bir dakika olmadı. Sunucu kur. Ben şunu kopyalayayım. Ha. Şimdi ben mesela j 4 sunucu sunucusu kuracağım. J4J'yi Discord'da yazakta. Eee sunucu kur. Bir dakika. Heh tamam. Sunucu kur eee J4J olacak. Tamam. Kopyalım. Adnan bakın böyle bir şey gelecek. Oyun ve sohbet bunu değiştireceğiz tabi. Ya eee yanlış yapmışız. Eee sonra arkadaşlar buradan emojiye basacağız. Kurulum anlamını denk geliyor bu. Sonra gençler buradaki tek tek odaları siliyor Ve arkadaşlar j join for join sunucumuzu da koruyor Hemen gençler tekrardan bir e, Sunucu kur yazalım Arkadaşlar Pardon Olmadı Bunları farklı yapmışız biz Sunucu kur yazdık gençler Sonra biz ne yapalım biliyor musunuz? Oyun sunucusu kuralım bir tane Hatta oyunu boşver Oyunu boşver gençler Oyun çok Riva sunucusu kuralım biz bir tane Tamam Şimdi tekrar tike basıyoruz gençler ee, buradan böyle bize e, aynen geldi Sonra arkadaşlar hemen tekrardan bir yardım yazalım bakalım Tabi de oyun sunucusu da var onu da kırabilirsiniz Sonra botlist var bot list. Ee, Başvuru gidecek kanal ayarla Başvuru gidecek kanalı arkadaşlar ee, Ben hemen şöyle rastgele bir e, kanal ayarlayayım Mesela ne ayarlayalım Boost kanalı ayarlayalım Boost kanalı ayarlayalım Ondan sonra yaşar başvuru e, log ayarları var. Başvuru log ayarlı kısmını ne yapalım? Eee inmal kısmını yapalım. Aynen. Şimdi botist yetkili rol ayarları hemen ben şuradan arkadaşlar yetkil rollerini bir açayım istiyorsunuz. Eee botist yetkili rol ayarladı dedik hemen şöyle botist yetkili yazalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu e, Yusuf Ata Emi için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok uğraştı e, bizim için. Şimdi ee, hemen bot ekle mi? Hayır gençler, nokta başvuruyormuş. Menüyü yazmamışız. Neyse siz eee altıyı çekeriz yani zaten izlerken hazır olacaktır bu. Bir dakika, basmıyor klavye. Hah. Bir bot ID yazmasın diyor hemen arkadaşlar şöyle Chrome Mod test botumuzun ID'sini girelim. Sonra arkadaşlar eee prefix'imizi girelim. Sonra da db ile bilmiyorum tam olarak da Şimdi bakın e, bu kanala kanalına gitti Aynen gördüğünüz gibi Bot davet linki diyor Bot davet linkini tıkladığımız zaman arkadaşlar bizim e, test botumuzun davet linki alıyor Tabii siz bu test botunu davet edebilirsiniz arkadaşlar Biz bu her videoda değiştirmemiz için botu sıkıntı olmayacaktır Şimdi e, Arkadaşlar ondan sonra neler var Hemen ona da bakalım e, Mesela gif var gençler gif ee, Baby Gif, Anime Gif, ee, Marvel Gif var mesela. Yeni eklediklerimizden Marvel Gif var. Ooo bayağı iyi Gif attı lan helal olsun. Sonra da Movement e, Gif var. bir kısmını kaldırdık gençler. Haberimiz olsun NSVV de vardı. Onu kaldırdık uygunsuz olduğu için. Ondan sonra gençler moderasyon var. Moderasyon acayip güzel. Üç menüydü gençler. Bunu tek menü haline getirdik. Ee, gördüğünüz gibi gençler bu moda uzun Telefonda olanlar ne yapacak onu merak ediyorum. Şimdi gençler hemen ıı, çe mesaj silersiniz bu olmamış da neyse Çoklu sil mesela gençler çoklu sil Komudumuzda ıı, böyle bir şey var Çoklu sil bir dakika olmadı ben hep karıştırıyorum ha Neyse buradan mesela hemen arkadaşlar 100 tane mesaj siliyor ee, Gördüğünüz gibi 100 tane mesaj sildi Hemen şöyle gençler ıı, spam atalım tamam Sponda yasaktılar işte neyse. Çok da tekrar arkadaşlar ve şimdi de 400 tane mesaj sildik ee, gördüğünüz gibi sildi. Son arkadaşlar sürpriz bir komut olarak yarışma var arkadaşlar. Neyse e, bu komut hata veriyor. Biz bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Düzeltemezsek böyle atar e, böyle verir. Scalon komutu kaldır. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar rol iste var. Rol iste var arkadaşlar. Rol iste. E, bu bu bu sunucuda çalışmıyor barda da, da söyleyeyim. Roller ayarlı çünkü. Hemen şöyle mesela yönetici e, kanalına bir girelim arkadaşlar. Rol iste yazdığımızda burada da arkadaşlar JoinX butonumuz var. JoinX butonumuzu da ekleyebilirsiniz arkadaşlar davet linki açıklamada. Şimdi mesela ben arkadaşlar Chronix bildirim rolü var hemen arkadaşlar. Sky, al, al, al, al. <gülüyor> hemen arkadaşlar aldım rolü kendinden sonra rolünü seçtim. Sonra bana gelişen, rolünü verdi. Hemen e, videoyu doldurup vermiştim diyenlerden şöyle bir e, ayar çekelim bakalım. Bir dakika bak, oldu Heh. Bir dakika yayıncı modu işte hemen şunu duyayım. Kapatalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın cevap olsun. Ee, videoyu tutturup verdiği diyenlere cevap olsun arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi. Arkadaşlar ben bunu ikinci tıkladım. E ne olacak? Rolü veremeyecek mi diyorsunuz? Hadi bakalım bakalım. Hemen tekrardan e, bu arada yazmamız gerekiyor. Rol iste dedik tekrardan. Ha sizde rol var. ha bilmiyorsunuz. Tamam bir şey olmuyor. Eee çoğunlu dedi. Hemen verdim. Bakın rolü bizden aldı. Hemen bakalım arkadaşlar bizden e, rolü almış mı? Aynen, almış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen arkadaşlar şöyle tekrardan e, test sunucumuza gelelim. Videoyu da fazla uzun tutmak e, istemiyorum açıkçası. Hemen arkadaşlar şöyle kısaca göstereyim seviye komutlarımız var arkadaşlar. Seviye komutları, efsane komutlar gençler. Ondan sonra e, altyapısını verdiğimiz arkadaşlar kayıt komutları var. E, kayıt konukları biraz uzun ama neyse olacak yapacak bir şey yok Ondan sonra gençler e, ekonomi var Coin yardım Coin yardım arkadaşlar Mesela e, coin dediğimizde arkadaşlar size veriyor coin'nize Hemen arkadaşlar e, bu arada videomuz son olacak herhalde bu Hemen e, o yüzden birkaç de göstereyim Abone rolü alma var gençler Ve son olarak da guard var Böyle arkadaşlar bodumuz bitiyor Hemen şöyle önemli şeylerden bahsedeyim gençler e, mainimize geliyorsun, mainimize geliyorsun, mainimize geliyoruz. Öncelikle arkadaşlar, mainimizin hemen bir sonuna inecek kalırsak, hemen bir sonlu inelim. Şurada da varmış vermiş, hemen onu geçelim. Evet, şimdi arkadaşlar, e, hemen size satırına kadar söyleyeyim daha. E, 1430. 33. Satır arkadaşlar. Chrome, Chrome dizinlere Video çekmeyi unutmuşum ya. Uf. Evet şimdi burada arkadaşlar bakın if message content length 20 var. Bu arkadaşlar ne demek? Eğer kanka bu adamın yazdığı mesaj 20'den den harften 20 halftan büyükse sen buna iki tane coin ver efendim. Hemen şöyle göstereyim ya. Şöyle mesela random bir şeyle atalım. Ee, hemen şöyle attık. Mesela koyun dedik. Ee, fakat bize koyunumuzu vermedi. Niye vermedi arkadaşlar? Şimdi aynen vermedi. Niye var? Ben hemen onu da göstereyim. Bu inset aç yapmamız lazım gençler. Hemen e, şu mesajı bir daha atalım. Hatta şöyle çift olarak atalım. Garanti olsun. Sonra coin yazdık gençler. Coin'imizi verdi gördüğünüz gibi. Coin sisteminin açık olması lazım. Hemen ikinci şey geldi gençler. Buradan alga 1420. satır. 1420. satır gene aynı. E, Chonix.js Burada arkadaşlar e, siz zaten e, videosu gelecek bu konunun oradan da izlersiniz arkadaşlar Yapamazsınız eğer e, açıklamada verdiğim diskosun üstüne gelirsiniz oradan yardım isterim Yani yardım isterseniz e, 14, 1395. sırtındadır arkadaşlar prefix artı rol liste Arkadaşlar şu anda ilk artından bakın akinatör botu çıktı e, Şu anda çıktım bilmiyorum da Akinatör botu çıktı gençler o botu da e, izlersiniz zaten bunu anlayacaksınız orada daha detaylı anlatıyorum Sonra da eklendim atıldım var arkadaşlar zaten bunun klasiği biliyorsunuz bu çanım çetket ee her neyse işte Bu buraya id'leri yazacaksınız gençler Ardından bitti mi hemen bitti arkadaşlar Evet e videomuz bu kadardı arkadaşlar İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar Hepiniz için benim değerlisi Hepiniz benim için değerlisiniz arkadaşlar Video sonundaki izlediyseniz Yoruma bir kalp bırakırsanız sevinirim arkadaşlar Eee video sonundaki de izlendiği için de şunu söyleyeyim arkadaşlar Eee video sonundaki de izlemişsin çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Eee arkadaşlar Konuşmayı unuttum Neyse video çekmeye çekmeye Evet eee video like yorum atımı unutma arkadaşım Bildirimini de çok sevinirim Bunun gibi bir sürü halde bir Hepsi gelecek kankam 2022'de Hadi görüşürüz hoşçakal Bye, bye.